Ben İç Psikoloğa Neden Doktor Psikolojik Danışman Ezgidenizel Güven. Bu akşam sizlerle sevgili Eğitimci ve Danışman dostumuz Osman Çağrı Şahinle beraber keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu yeni nesil çocuklar, yeni nesil ebeveynler üzerine biraz sevgili Osmanla söyleşeceğiz. Sizlerinde soruları varsa. Sorularınızı almak e, isterim tabii ki e, yayın sırasında da yazabilirsiniz sorularınızı ben e, almaya çalışacağım. Osman da şu an bağlanmak üzere aramıza katılacak birazdan. Osman merhaba iyi akşamlar nasılsın? Merhaba iyi mezgicim sesim geliyor mu? Geliyor gayet net geliyor bana bilmiyorum e, bir geri bildirimde bulunurlarsa seviniriz. E, hem yani Instagram hem... yayınımız yapmış olalım. <gülüyor> Ona, her <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> Ona her, yayında yapıyoruz yani mecburuz çünkü bazen <gülüyor> bağlantılarla ilgili çok ciddi sorunlar oluyor çünkü e, sesimiz geliyor mu? <gülüyor> evet, ok, diyorlar. Görüntümüz de iyi herhalde çünkü ikimiz de İzmir'den bağlanıyoruz. E, evet. Bir de hani bazen biz Amerika ile. Yayınlar da gerçekleştiriyoruz. Hmm. O zaman e, sorun olabiliyor bağlantıyla ilgili. Ama şu an ikimiz de İzmir'deyiz. Nasılsın, e, nasıl gidiyor Osman Hocam bir hani şöyle korona günlerinde neler yapıyorsunuz? Senin de bir kızın var. Neler yapıyorsunuz? Ne? Nasıl geçiyor günleriniz? Öyle bir başlayalım kızım, mı? Ne dersin? Kızım dedim beni can evimden vurdun. <gülüyor> ee, kızım bir süredir benden uzakta. Bizim Ay. burada bir Evet, bakım sorunumuz olduğu için, e, annesi de bende çalıştığım için. Siz çalışmaya e, onu, devam mı? Evet, evet çalışıyoruz. Onun için e, babaannesini ve dedesinin yanına yolladık onu. Kırşehir'e mi gittiler? Gitti. Evet, Kırşehir'e gitti. Bayağı da uzaktaymış hakikaten. Evet, bayağı uzakta, biz de onunla böyle her akşam ya da gündüz denk geldiğinde canlı yayın yaparak iletişim kuruyoruz. Hı hı. E, şu anki halimiz o. Yani korona günleri aslında benim için biraz daha yani eskisi kadar tabii yoğun olmayan günler. E, Bunu biraz daha fırsata çevirelim dedik. Bol okumalı, bol film izlemeli e, eve kapanarak e, mümkün olduğunca işte iş dışında dışarıya çıkmamaya çalışarak evde bol bol yemek yiyerek. Ne güzel <gülüyor> ama yok sanki yemek bir kilo yapalım. vermişsiniz gibi geldi bana ya. Çok ekmek yapmıyorsunuz herhalde. Çok etkili ödemden mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biraz <gülüyor> <glitensiz> <gülüyor> beslenmeye geçtik artık. Glüteni çıkarttık hayatımızdan. Siz bütün ee, önde gidiyorsunuz biz. Mümkün olduğunca yani ekmek yapmadık. İn Instagram'da ekmek fotoğrafı paylaşmadım yani paylaşamadım. Ee, ama hani bu süreçte özellikle sağlıklı beslenmeye, hareketli e hareketimiz azaldığı için Özellikle hmm. sağlıklı beslenmeye dikkat ediyoruz biz de. O zaman sen sizin evde evde eğitim yok yani şu sıralar öyle diyebilir miyiz? Evde eğitim babaanneye kaldı, dedeye kaldı. Evde kişisel gelişim eğitim var. <gülüyor> ben kişisel gelişim eğitimimi yapıyorum. Ah biz, biz neler yaşıyoruz? Biz neler yaşıyoruz bu evde eğitimle ilgili olarak? Yani e, şu an kamerayı birkaç odaya dolaştırsam ve göstersem Eminim herkes şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktır. Yani şurada, şu anda küçücük bir alanda kendime yer buldum da bu yayını gerçekleştirebiliyorum. Evin her yeri kitap, her yer defter, felaket durumdayız yani. Bu evde eğitim bizi mahvetti. Bilmiyorum nasıl olacak hocam bu evde eğitimin sonu demeden önce bir bu yeni nesille ilgili biraz konuşalım istiyorum. Yani tabii eğitim bu işin çok önemli bir parçası tabii. Yeni kuşak evet. çocuklar. Ee, hakikaten bu kuşaklar var mı? Ne düşünüyorsun sen bu kuşaklarla ilgili olarak hani X, Y, Z, Baby Boomer, ee, biz kimiz? Hangi kuşaktayız? Bizim çocuklar hangi kuşakta? Ne yapacağız biz bunlarla? Başımız dertte. Öncelikle bu korona günlerinde ben en çok iki kesime üzüldüm. Bir 65 yaş üstü, ikincisi de çocuklar. Çocuklar evet. daha geniş bir e, nüfus nüfusu temsil ettikleri için onlar için daha fazla üzüldüm. Çünkü en eve kapanmaması gereken kuşak eve kapandı. Ve biz bir de bir anda o çocukların ne olduğunu anlamadan, yahu dünyada neler oluyoru çocuklara anlatmadan bir anda ekranların başına kilitledik. Hani evet. 80 milyon bizi izliyor diye bir şey vardır ya, hani bir geyik vardı. Şimdi yani 80 milyon EBA'nın başında, 80 milyon evet. TRT'nin başında, ekranların başında kaldılar, kalmak zorunda oldular ve de aslında biraz da içine düştükleri, hani dünyada da hepimiz ve tüm ülkeler bunu kabul ediyor, işte yaşadığımız bir ilk bir virüsle mücadele. çocuklar neler olduğunu anlamadı. Halbuki biz bundan 2019 yılında neyi konuşuyorduk? İşte kara deliği konuşuyorduk değil mi? Kara deliğin fotoğrafı çekilmişti ve ciddi bilimsel, teknolojik ilerlemelerden bahsediyorduk. Düşünsene kara deliğin fotoğrafını çekebilecek kadar büyük uydu istasyonları kurdular dünyada. Yıllarca uğraştılar ve bir bilim kurgu, eskinin bilim kurgu sembollerinden birisi olan kara deliği fotoğrafını çekebilmiştik. Onun evet. dışında işte nükleer enerjisi bir taraftan, tartıştığımız şeyler, değil mi? Mars'a gidebilir miyiz? Pl Plüton en uzak gezegen gözlerimizi oraya dikmiştik ki Küçücük evet. bir virüs geldi ve e, hepimizi eve kapattı ve bütün bu aslında hem bilimsel hem teknolojik hem teknolojik hem bilimsel ikisini yani aynı e, kümeye de alabiliriz. Hepsi bir anda tuzda buz oldu. Evet. Şimdi bu bu kadar teknolojik ilerlemenin e, yaşandığı bir dönemde bizde ne yetiştiriyorduk? Tekrar çocuklar yetiştiriyorduk. Evet. Değil mi? Öyle bir değil mi? Hala öyle değil miyiz? Tekno değil Hala öyleyiz <gülüyor> ama e, geçen gün Ezgi e, bir makale okudum. Bu devletler arası bilim politikası kurulu var dünyada. <gülüyor> bu Birleşmiş Milletler'e bağlı e, bir kurul. Çok çarpıcı şeyler var. E, biz bu kadar teknolojiyle neşirken uğraşırken, şu an biz de e, teknolojinin nimetlerini tüketirken bir taraftan da dünyada bir milyon tür 1 milyon canlı türünün tehlike altında olduğunu öğrendik. Bunların Malibu. arasında bitki ve hayvanların yüzde 25'i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya düşünebiliyor musun? Yüz canlıdan bitki ve hayvandan yüzde 25'i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ama biz bir taraftan da işte kendi canımızla uğraşıyoruz. Dünya bize çok ciddi bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Bu şey alabildik mi tabii o mesajı bilmiyorum da almamız lazım ben daha biraz daha hani biraz daha hani korku salayım panik havası salayım çünkü buna ihtiyacımız varmış gibi geliyor bana bunları konuşmaya yani yiyecek için kullandığımız tarım ürünleri ve evcilleştirdiğimiz hayvanların ya yani ve tarım ürünlerinin %9'u da evcilleştirdiğimiz memeliler var ya bizim yani et, süt için hı hı. evcilleştirdiğimiz memeliler, hayvanların yüzde dokuzu çok büyük risk altında. Yani e, bu hayattan göçüp gitmek durumundalar. Yani bunun yüz e, hayvandan dokuzuna tekabül ediyor. E, bu demek oluyor ki biz çok büyük bir küresel e, kıtlığın ya da açlığın açlıkla şu an çok yakından hissetmesek de Karşı karşıya kalabiliriz. Yani gerçekten hani bizimki biraz Sunni oldu ama Gerçekten o market laflarını yağmalama pozisyonuna gelebiliriz. Daha kötüsünü de söyleyeyim. Bak ben evet. bugün felaket tellallığı yapacağım biraz. Daha kötüsünü de söyleyeyim. Dünya nüfusu 8 milyar olduk. Bunun 4 milyarı... Biraz azalmıştır herhalde şu anda diye tahmin ediyorum değil mi? Yani çok oynamaz. Yani doğumlar da oluyor. Bence hmm. e, çok büyük bir oynamaya tekabül etmedi o. E, 4 milyar insanın kullandığı ilaçlar var ya hepimizin kullandığı. 4 milyar ilaçların kulla insanın kullandığı ilaçların üretildiği bitkiler yok olabilir biliyor musun? Tabii. tabii evet. Bunu ben söylemiyorum bu arada. Birleşmiş Milletler raporu söylüyor. Yani e, bu sene mesela bu e, 577 milyar dolarlık tarım mahsulü e, üretilememiş. Yani bu, bunları bunları bir çocuklara bir şekilde sanki anlatmamız gerekiyor. Birileriyle sanki paylaşmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Yani teknolojiden önce evet. Teknolojiden önce toprak ve suyu kullanma biçimimiz var ya bizim. Toprak ve suyu kullanma biçimimiz üzerine biraz düşünmemiz gerekiyor. Çocuklar bu süreç hakkında ciddi anlamda bilgilendirmeliler. Yani. Evet, özellikle kentlerde yaşayan çocuklar tabii ki evet. topraktan, doğadan çok e, kopuk e, yaşamak durumunda kalıyorlar. Senin e, bir sözün aklıma geldi şimdi. E, çok da sevdiğim bir söz. E, ebeveynlere diyorsun ki yani çocuklarınızı spor kursuna e, yazdırıp o kadar paraları, o kurs bu kurs diye... E, gezdiricimek yerine onları alın doğaya götürün doğada spor yapsınlar e, doğada toprakla buluşsunlar neyse koşsunlar tırmansınlar ağaca çıksınlar değil mi yani benim hani söylediğinden yola çıkarak e, biraz da böyle katarak söylediğim bir söz olabilir bu ama gerçekten hani <gülüyor> e, o kadar parayı e, kurslara dökmektense değil mi e, bu kadar basit aslında yani dağa çıkmak dağda e, bitkileri tanımak e, ağaça çıkmak meyveleri tanımak e, tarihi belki keşfetmek burada aslında yapabileceğimiz çok fazla şey var. Ama biz e, işin bu kısmını genellikle hep daha arka planda yaşamayı tercih ediyoruz. Görünmez gibi sanki. Yani içinde bulunduğumuz doğa, dünya şu anda. Yani şunu evet, yani mesela e, teknolojiye de işte bu dijital devrimlere, endüstri 4.0'lara kendimizi biraz fazla kaptırdık sanki. Yani Aynen. bu koronanın da bana verdiği ve bence toplumun da alması gereken önemli mesajlardan bir tanesi bu. Yani siz bu dijitalle işte dünyanın öbür ucuna gitmeyi yeni bir gezegeni hayal ederken bu gezegeni çok hızlı bir şekilde yok ediyorsunuz. Biraz önce dediğim gibi bir milyon tane türü bir milyon türü yok ediyorsunuz. Dünyanın yüzde yirmi bitki türünün, hayvan türünün yok olmakla tebrik karşı karşıya ve biz bugün yeni şeyleri düşünmemiz, yeni bir şeyleri ee, yeniden doğayla kurduğumuz ilişki için sorgulamamız gerekirken yeniden sanki başka şeyleri konuşacakmışız gibi hani biraz da ortamda rahatladı ya hı hı, konuşacakmışız hı. gibi geliyor o beni biraz ürkütüyor bu, bu şeyle çok hesaplaşamadık gibi geliyor bana evet kesinlikle öyle korona süreciyle çok yüzleşemedik mi? Ee, öyle mi düşünüyorsun yani yeterince yüzleşemedik evet. mi daha Mesela derinlemesine ben... yüzleşemedik diyeyim biz kendi adımıza yüzleştik diyorum yani biz ailecek e, bu şeyi yaptık e, Urla'da bir kendimize küçük bir yer e, şu sıralar yapıyoruz tabi süreçte kesintiye uğruyor tabi işlerimiz ama orada e, ayağımızın toprağa değmesi için çocukların tarımla e, biraz taşır neşir olmaları için. E, gübre yapımını öğrenmeleri için, e, suyun birikip o suyun nasıl e, arıtılıp tekrar dönüştürülüp kullanılmasını öğrenmeleri için. Yani kısaca tarım yapmayı öğrenebilmeleri adına bir hayata geçmeyi e, planlıyoruz. İnşallah birkaç hafta içerisinde o hayat düzenine geçmeye başlayacağız. E, bu süreçten önce aldığımız bir karardı bizim zaten bu ama e, korona sürecinde de hızlandırdık diyebilirim yani kararımızı değiştirmedik dedik ki yani aslında hayat toprakta biz bir an önce gidelim göçelim buralardan e, deniz kenarı ne bileyim ufacık bir tarım alanı olsun hayatımızda böyle bir karar aldık bakalım aynı şeyi biz de düşünüyoruz çünkü çocuklar da e, bunu iple çekiyorlar yani bir an önce Niye, niyesini dönüşmayı... söyleyeyim mi niyesini söyleyeyim mi bir, elimde bir veri var 1970'lerde çocukların ekranla tanışma yaşı, hani madem dijital kuşağı konuşacağız, 1970'lere gidelim, yani 80 öncesine gidelim. 70'lerdeki kuşağın televizyonla ya da ekranla tanışma yaşı 4'ken, yani 4 yaşında, ortalama 4 yaşında bir ekranla tanışıyorlarken, bugün bu zaman aralığı 4 aylığa düştü. Tabii tabii. Sıfır yaşında. Yani dört aylıkken hatta daha önceden evet, e, evet. çocuklar ekranla tanışmaya başlıyorlar. Ve e, aslında hani e, Hegel'in ortaya attığı Marx'ın çok güzel bir şekilde altını doldurduğu yabancılaşma kavramı var ya. Yani çocuklar e, biz gene e, nispeten hani sen de ben de yaş olarak e, yaşımız ortaya çıkmasın ama yaş olarak <gülüyor> biraz daha hani <gülüyor> Mahalleyi kuşağın sokağa... ustalığı yeğenin başı diyelim artık, değil mi? Bir ayak <gülüyor> de bir ayak yeğede. <gülüyor> yani e, biz sokağa ya da işte e, mahalleyi en azından tarımı üretimi bir ucundan tutmuş ve görmüş kuşayız. Ama bu çocuklar gerçekten yani şöyle söyleyeyim sana e, yani makarna'nın markette yetiştiğini düşünen. Yani markette yetiştiğini düşünen çocuklar var. Elmanın abartmıyor. Tomat esin markette. <gülüyor> marketlerde, bu süpermarketlerde bulunduğunu yetişin. Nerede yetiştiğinden bağımsız bir kuşak yetişiyor ve bu e, Marx'ın işte ortaya attığı o yabancılaşma, yani insanın ürettiğine, doğasına, toprağına yabancılaşma kavramını ciddi anlamda böyle pit noktalara getiren bir şey. Dediğim gibi 4 aylıkken ekranla tanışan kuşan e, gerçekten olması gereken, sokakta olması gereken hali e, ortadan kalkmış oluyor. Yani biz şunu da biliyoruz veri olarak e, bin, e, şeyde saniyede bir çocuk 700 tane nöral bağlantı üretiyor. Hı hı. Saniyede 700 tane nöral bağlantı üretiyor ve bir çocuğun e, 3 yaşına kadar beynindeki nöral bağlantı anı sende de böyle oldu, bende de böyle oldu. %80'i tamamlanmış oluyor mesela. Hı hı. Biz sadece bu çocuk, yani şunu demek oluyor, ne kadar çok çevresini tanırsa, çevreyle işte annesiyle, babasıyla, komşusuyla, toprakla, hayvanla, çiçekle, böcekle ne kadar fazla iliş ilişkiye geçerse aslında o kadar fazla zihinsel gelişimi de artmış oluyor. Ama biz sadece sınırlı bir alana yani dijital mecraya çocuklarla daha fazla haşır neşir oldukları için gelişim açısından çok büyük avantajları olmasına rağmen bu platformların bu portalların çok büyük avantajları olmasına rağmen bir taraftan da çocukların gerçekten de zihinsel bilişsel gelişiminde engel teşkil etti, yani tek yönlü gelişmesini sağlıyor diyelim evet. engelden diyelim. Evet ama yani hani Geçenlerde e, bir yine canlı yayın gerçekleştirmiştik. E, orada da hani çocuk nöroloğu e, şöyle bir şey söylemişti. Yani Epilepsin e, nöbetlerinde artış bu aralar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü çocukların artık kontrolsüz bir şekilde ekran karşısında olmaları, hem eğitimlerini ekran aracılığıyla yapıyor olmaları, hem de e, eğlenceyi ekrana taşımış olmaları. Çünkü arkadaşlarıyla ben yani kendi oğlumdan biliyorum, çocuklarımdan biliyorum. Yani özellikle de küçük oğlum, 9 yaşındaki oğlum. Ders aralarında arkadaşlarıyla yine Zoom'dan buluşuyorlar. Hepsi beraber oyun oynuyorlar. Bir tarafta Zoom'ları açık, bir tarafta oyunları açık. Oradan kendileri oyunlar buluyorlar. Ve ben buna çok da sınır koyamıyorum, müdahale edemiyorum. Çünkü diyorum ki yani arkadaşları ya, sınıf arkadaşları, bu çocuklarla... Sadece ders ortamında bir arada olmasınlar. Bunlar önceden teneffüse çıkıyorlardı, kuşuyorlardı, oynuyorlardı. E ama şimdi ancak duygusal olarak böyle bir arada olabilecekler düşüncesiyle çok da sınır koyamıyorum. Ama bir taraftan da endişeliyim. Çünkü bu kadar uzun süre ekrana maruz kalması bizim ailemizde tercih ettiğimiz bir durum değildi. Bu dengeyi sağlamakta da çok zorlanıyor biliyorum ki pek çok bebeğin aslında. Bir şey söyleyeyim Biz bir ülke olarak şöyle bir fırsatları kaçırmakta üzerimize yok. Yani biz şöyle bir şey mesela koronada ben hani bir taraftan hani Çin'de ortaya çıktı. Çince'de e, kriz kelimesiyle fırsat kelimesinin kökeni aynı. Aynı. Evet. evet. Aynı. Şimdi e, biz hatırlar mısın bir birleştirilmiş sınıf modelimiz vardı bizim. Evet. Evet. Birleştirilmiş sınıf modelini biz yıllarca ülke olarak, yük olarak gördük üzerimizde. Evet. Aslında e, Ayıp olarak gördük. değerlidir değil evet. mi birleştirilmiş sınıflarda eğitim? Biz, biz mesela şu an örnek aldığımız ülkelerden bir tanesi olan Finlandiya, Finlandiya ile bizim eğitim yolculuğumuz aslında yani yeni dönem modern eğitim yolculuğumuz aynı anda başlıyor. Hı -hı. Finlandiya e, Bizden daha tutarlı, politikalar anlamında başta çizdiği, belirlediği ilkeleri tabii ki geliştirerek ama temeldeki o temel felsefeyi helal getirmeden bir sistem yürüttü ve bugün dünyada eğitim bazında önde gelen ülkelerden bir tanesi oldu. O Finlandiyalılardan bir tanesi Türkiye'ye geliyor. Bir gün bizim eğitimcilerden, bürokratlardan birisine soruyor. Diyor ki, ya sizde bir model vardı diyor adını da getiremiyor, söyleyemiyor. Ya işte diyor hani çocuklar beraberdi, birine ikiye falan. Bizimkiler anlayamıyor Bizde nasıl bir model vardı falan filan diye bir şeye giriyorlar. Belki değiştiği için diyor. modeller bir de ya. Aynen, Harbi, hangi model? Yıl? <gülüyor> hangi <gülüyor> yılın <Sürekli> modeli? <gülüyor> 56 mı, 54 <gülüyor> mi, 48 mi? <gülüyor> Bizimkiler anlatıyor, anlatıyor. Adam diyor ki, şey bizden birisi söylüyor diyor ki, birleştirebilir sınıflar mı diyorsunuz? Evet diyor ya diyor siz o modeli neden e, ilerletmediniz kullanmadınız? E, diyorlar ki o bizim eğitim anlayışımıza ters. Biz her yere sınıf açtık. Hatta taşımalı eğitime geçtik falan filan. Ama yıllar sonra bugün neyi konuşuyoruz Ezgi? Akran öğrenmesini. Akran öğrenmesi. Aslında birleştirilmiş sınıflar yani çok uzun olmadığı kapatılalı. Öyle değil mi? Yani şunun şurasından nereden baklan evet. bir 7, Ama kapatamadı. Öyle düşünme, biz kapatmayı çok isteyip de kapatamadığımız... Ha ya evet, e, yani, imkanlar dahilinde devam ettirildi. Sorun orada ne zaman kapattığımızda değil de onu ayıp olarak görmekte. Evet ayıp yani olarak Yani eksik olarak görmekte. Biz evet. bunu fırsat ediyoruz. Mesela koronada böyle. Koronada biz bir şeyi fark ettik, ben onu şey diye tarifliyorum. Ee, biz bir karanlık, loş bir odada oturuyorduk. Bir anda bir şey oldu, o kristal havize yandı. Odanın diğer taraflarını da görmeye başladık. Evet biz duyuyorduk. E, dijital eğitim, uzaktan eğitim diye bir şeyler kulağımıza çalınıyordu. Hem öğretmenler, hem anne babalar, hem de çocuklar açısından, gençler açısından. Ama biz oralara çok netameli yaklaşıyorduk. Yani teknoloji de bizim için öyledir ya biraz karmaşık görünür ülke olarak. Böyle bakarız. Netameli yaklaşıyorduk. O e, avize bir yandı, kristal avize bir yandığında odanın her yeri aydınlandı ve biz e, bunu... Ee, kullanmanın çok faydalı bir şey olabileceğini anladık, ee, işimize çok yarayabileceğini anladık. Ama orada ne yaptık Ezgi? Bir anda yine çocukları böyle zo uzaktan eğitimin, online eğitimin felsefesini tamamen ters olarak vurumlu, müfredatımızı aldık, oraya uyguladık. Tamamıyla hem de yani, hani hiç, hiç, hiçbir şeyimiz yok, eksiğimiz yok hatta. Ee, sürekli bunlar konuşuluyor ya, biz müfredatımızın hepsini zaten sene sonunda planladığımız şekilde yetiştireceğiz deniyor. Toplantılarda da hani e, biliyorum ki diğer okullarda da bu telaş söz konusu. Ee, ve neden çocuklar yani, neden? şimdi 6-7 saat, saat ve benim yarın e, büyük çocuklarımın 9 saat dersi var. Şimdi özel neden okullar yani? ve devlet okulları arasında da bu fark var tabii ki. Ama 9 e, saat ne demek yani? Hani artık çocuklara böyle şey geliyor, fenalık geliyor yani. Diyorlar ki hani ne oluyoruz ya? 9 e, saat aynı yerde oturmak ve ekrana bakmak onlar için de artık işkence haline gelmeye başladı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz günde 3 saat normal şartlarda yine bir veri vereyim. Türkiye ortalaması günde 3 saat telefondayız Ezgi. Bu 3 saatin yaklaşık 2 saatini 2 saatine yakınını sosyal medyada geçiriyoruz. Hı hı. Yani 2 saate yakın sosyal medyada geçiriyoruz. Şimdi bu süre, yani ile birlikte hem koyduğumuz ders programları yani ekran karşısında geçirdiğimiz e, zaman arttı. Bizde şöyle bir şey var, mesela 0-8 yaş arası ekran izleme süresi, yani ekrana maruz kalma süremiz 2 saate yakın koronadan önce. 1 saat 55 dakika Türkiye'de ortalama biz evet. ekran karşısında kalıyoruz. Ee, tersinden bir şey daha söyleyeyim sana. Senin çocuğun büyük çocuğun kaç yaşındaydı? 11 yaşındalar. 8-18 yaşta bu süre 7 buçuk saatin üzerine çıkıyor Ezgi. Türkiye ortalamasında. Şu evet, an bu, Ortalama böyle ki e, bu ortalamayı düşüren belki hani çocukların e, erişim güçlüğü vesaire filandır yani. Daha Abi, fazla süre e, online alan çok çok daha fazla çocuk var aslında bakarsan yani, yani. 12 medyada saat. Medyada geçin lan korkunç 7,5 saatin üzerinde çocuklar medyada kalıyor. 8 saat uyuması gereken çocuğu düşündüğümüzde Hı -hı. yemeğiydi, dersiydi. Yani bu tabii şeyi de şeyleri de katıyorlar bu araştırmada. işte sınıf içerisinde bu akıllı tahtalardan Hı -hı. yapılan o da bir ekrana maruz Hı -hı. kalma Hı -hı. olarak. Televizyon alınıyor. izleme süresi bilgisayar, tablet hepsini işin içine katıyorlar ekran süresi olarak ama yani bu, bu demek oluyor ki bizim günümüzün e, %80'i e, uyanık olduğumuz saatler ekran karşısında geçiyor demek yani çocuklar açısından baktığımızda. Peki biraz önce başta söylediğim o işte yok olan bitki türleri e, ölmek zorunda kalacak hayvanlar, canlılar bunlara karşı bilinci yani orayla temas etmeden, orayla ilişki biçimlerini daha haşır neşir olmadan bu çocuklar nasıl sağlayacak? Bu çocuklar Sağ Minecraft enters. evreninde sağlayacak bunu. Minecraft'ta kendilerine şey yapacaklar parla. <gülüyor> Geçen gün oğlum ev yapmış Minecraft'ta. Ev böyle uçurumun uçurumdan bir şey var uzantı çıkıyor o uzantın ucunda da evler sarkıyor hepsi uçurumda bu arada bu evlerin etrafı cam onun üstü de tarım bahçesiymiş yani evden çıkıyorsun tavana orada e, bahçesi var evin ne yapıyor burada tarım yapılıyor burada ev kendi şeylerini yetiştiriyor diyor şimdi bir taraftan aslında çözüm de üretiyorlar ama bu çocuklar Minecraft evreninde yapıyorlar bunu yani bunu e, gerçek, şey gerçek hayatı entegre etmek gerekiyor hani bir taraftan da. Minecraft'ın 50 milyon tekil kullanıcıya ulaşma süresi sence ne kadardır? Yayına girdikten sonra tahmini. Aa, sayılarla aram çok iyi değildir ama yani ne kadar sürededir diyorsan herhalde 2 yıl fiyan olabilir mi? 50 milyon bir, yıl. Bir, bir yıl. Bir yıl. Youtube aynı. YouTube'da kurulduğundan beri 50 milyon tekil kullanıcıya yaklaşık bir yılda hı hı. ulaştı. Peki tersinden sonra radyo tekil kullanıcı açısından düşündüğünde kaç yılda ulaşmıştır 50 milyon kişiye? O daha uzun süre ulaşmıştır herhalde yani bir 15-20 sene olmuş mudur? 38 yıl. 38 yıl, yıl. <gülüyor> Yani şimdi o gelişim hızına bakar mısın? Evet. Yani yani gelişim hızı Ezgi inanılmaz. Yani o teknolojinin yaygınlaşma hızı inanılmaz. Ve biz bu hızla da bence, biraz önce söylediğim gibi topraktan doğadan, hani bu yaygınlaşma hızıyla topraktan doğadan gerçek hayattan kopmuş oluyoruz. Çünkü Minecraft'da şu yok, sen domatesi ektiğinde domatesi sulamazsan, şartlarını sağlamazsan domates ölür değil mi? Seneye kadar bir daha domates ekebilir misin mevsimi gelene kadar seran mümkün. yoksa? Tabii mümkün. Seracılık yapmıyorsun. Eke, ekemez ama Minecraft'ta çocuk oyundan çıktığı anda tekrar oyuna girebiliyor değil mi? Başka bir kullanıcıyla girebiliyor. Ektiğini biçtiğinin ya da ne bileyim bir ara çim biçmeler falan vardı ya hatırlıyor musun? Hı -hı. Çiftlikler falan falan, farm, falan vardı. Farm oyunları hala var farm oyunları. Ya, farm oyunları <gülüyor> falan vardı. Şimdi onların hepsini yenile ve çocuk hayatın döngüsünü, ekolojik döngüyü, dünyadaki döngüyü Dijital mecralarda algıladığı gibi, yaptığı evet. gibi algılıyor. Evet, bu kadar kolay olduğunu zannediyor her şeyin. Evet. Bu kadar hızlı evet. gelişiyor diye düşünüyor. Dolayısıyla hani onun belki o değerini de yeterince algılayamıyor. Ne kadar büyük bir nimet olduğunu, ne kadar büyük bir emekle hayatı geldiğini de algılamakta zorlanıyor ister istemez. Evet. Ee, yani senin söylediklerinden anladığım kadarıyla e, şu anda bu dijital kuşak çocuklarının aslında en çok yabancılaştıkları şey kendi e, içinde bulundukları doğa ve belki kendi doğaları diyebilir miyiz? Deriz. Ama buradan da şöyle bir şey çıkmasın. Hani biraz önce anlattık. ya Ben böyle anlattığım zaman genelde anne baba söyleşilerinde ve öğretmen eğitimlerinde ya hocam yani ne yapacağız? Bu çocuklara teknoloji kullandırmayacağız mı? Ee, hı hı. Sen de çok tatısın gibi dönükler alıyorum. Ee, bu biraz önce anlattıklarımı e, anlatma sebebim e, aslında olayın vehametini hem veli gözünden hem öğretmen gözünden hem de psikolog gözünden e, daha iyi anlayabilmemiz için. Yani bu kadar çarpıcı veriler kullanılıyor. Yoksa biz elbette ki şunu demiyoruz. Yani teknolojiden bu çocuklar uzak kalsınlar, kullanmasınlar. Asla böyle bir şey e, demiyoruz. E, teknolojiyle ilgili, özellikle yeni dijital becerilerle ilgili bizim sorunumuz şu, araştırmalar da çok yeni, bulgular da çok yeni. Yani daha öncesine dair bir referans noktamız yok Ezgi. Hı hı, hı, hı. Yani alabileceğimiz bir referans yok. Hani buradaki hani, kıyaslayabileceğimiz onun için onu geliştiriyoruz şu anda. İşte referans noktası biziz. Yani şu anda biziz. aslında bizim üzerimizde deneniyor. Bunun denekleri biziz. Nasıl koronada e, tarihsel bir dönüşüm gerçekleşiyor deniyorsa ve hani bu bir çağın kapanıp yeni bir çağın başlangıcı diyenler varsa dijital e, şeyin, hani gerçekten e, evrimin biz şu anda aslında denekleriyiz. Yani bizim içimizde oluyor her şey ne oluyorsa. Öyle değil mi? Daha çok da şöyle söyleyeyim. 2000'den sonra doğanların üzerinde oluyor. Doğan. Evet. Tabii tabii. Bizimle çocuklarımızın. 2000 yılından ya. sonra. Evet, milenyum çocukları dediğimiz çocuklar üzerinde oluyor. Benim hani şeye dair biraz önce dedim ya. Bu e, en eski referans noktası. Ben en eski araştırmayı buldum bu arada. E, dünyada, hmm. Amerika'da. Ha, teknoloji üzerine yaratılmış en eski tavsiyeyi buldum. O tavsiye şunu diyor, yani elimizde referans olarak olan tavsiyede diyor ki 0-2 yaş arasında hiç ekran izletmeyeceksiniz. Hı hı. Hiçbir şekilde ekrana maruz kalmayacak diyor. 2 ile diyor, 5 yaş arası 1 saat ekrana maruz kalabilir diyor. 5-12 yaş arası 2 saat kalabilir diyor. Biraz önce sana bir birkaç veriden bahsettim ya, işte günde 150 kere telefonu kontrol ediyoruz ya. 150 kere düşünsene, sana şu an yap desem yapamazsın. Cebinden çıkar, 150 kere telefona bak desem sana. Evet. Yapamazsın, yorulursun. Ama biz bunu yapıyoruz. Günde 3 saat telefonda kalıyoruz dedik mesela, değil mi? Çocuklar için söyledik, 8-18 yaş arası 7,5 saat medyayla uğraşıyor. Yani medya araçlarını kullanıyor. Şimdi bugün en eski referans noktamız bu ise eğer, en eski araştırma, örneğin 5-12 yaşın 2 saat kullanmasını öneriyor. O da 70'li yıllarda filandır herhalde değil mi? 90'lı yıllarda evet, mı? Hangi yıllarda? 70-70'li 70 yıllar. Ha, o kadar. 70'li. O kadar etkiydi. Yani. <gülüyor> evet, evet, yani şey işte bu 70'deki bu televizyon araştırmaları daha çok hani onu da ben teknolojik veri olarak aldığım için söylüyorum. Ekran. Şey evet, ekran, ekran ve Türkiye'de yapılan bir araştırma değil bu arada. Yani Avrupa'da Hı -hı. E, ve Amerika'da eş zamanlı yapılan bir araştırma. E, yani bu. E, bu en eski referans noktamız. Şimdi bir ben düşünüyorum bugün bu mümkün mü? Biraz önceki eğrimizde de veriler varken. Yani biz bunu sağlayabilir miyiz? Sağlayamayız. Yani geçmiş oldu. Yani biz şu anda 5-12 yaş arası bir çocuğu 2 saatte sınırlandırmamız mümkün değil. Çünkü neredeyse işte 12 yaşından itibaren yani Aslında ilkokuldan itibaren değil mi? çocuklar yavaş yavaş telefon edinmeye başlıyor. Ya telefon çok enteresan edinme. yani ilkokul, üçüncü sınıf çocuğunun telefona niye ihtiyacı olur ki diye düşünmeden edemiyorum ben mesela hani. Ve hala daha aklım, hafızam almıyor bu konuyu. Ya, bir, yani telefon edinmeyenler şey ediniyor Ezgi biliyorsun, kol saatleri var. Ee, evet, evet. Var. evet. Ya Benim ya, filan olursa, annelerinin üzerinden her şeyi <gülüyor> yapıyorlar. O da bazen ben görmüyorum, <gülüyor> dalıyorum, unutuyorum filan. Hiç benim te kişisel telefonu olmadığı için bütün WhatsApp mesajları, ders programları, her şey bana geliyor. Bazen ben görmüyorum, unutuyorum falan. Aa diyorum ödevim varmış çocuğum falan diyorum yani ben de böyle rahat bir anne. <gülüyor> Anladım, anne işte niye söylemedin hatırlatma. Ya tamam boşver hadi bugünlük de böyle olsun diyeyim. Çünkü yok yani benim de milyonlarca veri akışım oluyor orada. Bir de çocukların bütün grupları, e, iletişim kanalları da benim üzerimden gerçekleşince. Ben bayağı bildiğin şeyim yani şu anda e, verici gibiyim hani alıcı verici e, uydu alıcı vericisi gibiyim yani gerçekten bu çocukların cep telefonunun bu yaşlarda 9 yaşında, 10 yaşında olmasını ben kendim anlamlandıramıyorum. Yani bir ebeveyn olarak. Yani gerçekten çok anlamsız. Ama işte şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bugün biz çocukları öyle ya da böyle biraz önce verdiğim referans noktasındaki sürelerle sınırlama şansımız yok. O zaman ne yapacağız sorusu? devreye giriyor Hı -hı. burada. E, o zaman ne yapacağız sorusunda temel bir e, bakış açısı var. Temel bir soru var aslında burada. Hı -hı. Sorunun altında bir soru yatıyor. Biz bu teknolojinin üreten tarafında mı olacağız, tüketen tarafında mı olacağız? Biz genelde tüketen tarafındayız. Yeni bir oyun çıkmış, Hayır. yeni bir uygulama çıkmış. Sosyal medya mecrası çıkmış, hemen oraya girelim. Yani biz genelde Hem de hızlı, bir hızlı bir şekilde tüketiyoruz yani. Ee, obezi de şey... bir seviyesinde. <gülüyor> ben ona şey diyorum, teknoloji obezi. Evet. E, Facebook kıvamında teknolojiyi hızlıca tüketiyoruz. Şimdi e, dünyada biliyorsun bir applied eden toplumlar var, bir de don download eden toplumlar var. Şimdi bizim kaç tane uygulama, senin şimdi telefonunu açsak, baksak e, en az e, ya da benimki için de geçerli, en az 10-12 tane uygulama vardı, değil mi? Kaç tanesi bizim yazılımımız? Bilmiyorum ki. Yani bank, ki. banka Yok, uygulamaları falan belki bizimdir, bilmiyorum. <gülüyor> ya banka uygulamaları da ben sana söyleyeyim, ilk kaynak kodları dış, ilk Tabii. kaynak kodları dış ülkelerden referansla yapılmış şeyler. Şunu söylemeye çalışıyorum, en çok kullandığın araç örneğin WhatsApp, Instagram, bugün kaçı bizim yazılımlarımız, bizim evet. kodlarımız? Hiçbiri. Şimdi bu burada anne babaların ya da öğretmenlerin ya da dijital dünyada var olmaya çalışan okulların temel olarak bu işin hangi tarafında olacaklarına bir karar vermeleri lazım. Yani bunu ürettiren tarafta mı çalışacaklar yoksa tükettirmeye dönük mü çalışacaklar? Şimdi biz oyuncağını kendi üreten bir kuşaktan her şeyi hazır alan bir kuşağa evrildiğimiz için bir belli konularda sorun yaşıyoruz. Ee, sorun yaşadığımız ana e, yerlerden bir tanesi de e, teknolojiyle e, ilgili temel kavramları kaçırmamız. Temel kavramlardan bir tanesine e, tüketmeden üretemezsin Ezgi. Bir kere anne babalar bunu bilecek, öğretmenler bunu bilecek. Bakın önemli Hı -hı. bir şey söylüyorum. Tüketmeden üretemez. Bir kere çocuklar YouTube'u da tüketecek. Instagram'ı da tüketecek. Yani kullanacak anlamında söylüyorum onu. WhatsApp'ı da Hı -hı. kullanacak. Ama çocukların kafasında bizim eğitim yaklaşımımız, anne baba pozisyonumuz e, şu olmalı. Ya bu nasıl oluyor? Çocuklar bunun kafasını, e, yani kendi kendine bu soruyu sormalı. Yani bir Instagram nasıl yazılır kodları? E, ben nasıl bu teknolojik meclereye dair bir şey üretebilirim? Bu arada içerik üretmek de dahil. Yani hı hı. YouTuber hı hı. var YouTuber var değil mi? Tabii, tabii, tabii. Çok, yani çok faydalı youtuberlar var, bir sürü e, içerik üretiyor, biz de faydalanıyoruz. E, bir de e, yani işte burnundan e, şey sokan, e, ağzından çıkaran tüp <gülüyor> et sokup ağzından çıkaran. <gülüyor> Çünkü <da> onları seviyor. <gülüyor> onları seviyor, ilginç geliyor. Şimdi bizim temel şey e, temel argümanımız eğitimde dayatma üzerine olduğu için. Yani çocuğun ihtiyacı ve soru sorma ve ilginç gelme hallerini kaçırdığımız için çünkü her şeyi biz biliyoruz. Te şeyde de öyle. Yani e teknoloji verirken de çocuklara öyle. Ben şimdi bir tane fotoğraf var bende. E i̇lk ilk daktilo. daktilo Türkiye'de getirilmiş ezgi. Bir hmm. tane ticaret meslek lisesinde öğretmenin önüne şey öğrencilerin önüne konulmuş, tamam mı? Evet. O daktilo fotoğrafı. Öğrencilerin önüne konulmuş. Ee, hepsi eee daktiloya bakıyor. Bunu da fotoğraflamışlar. O dönemin teknolojik aleti bu. Alın, kullanın. Herkes 10 parmak yazmayı öğrenecek diye. Bir fotoğraf daha var. Fatih projesini hatırlarsın. Evet. Bütün çocukların önüne tablet konulmuş eski. <gülüyor> evet, evet. O tabletler ne oldu acaba diye düşündüm ben geçenlerde mesela. Bizim <gülüyor> teknolojiyi sunma şeklimiz arasında yani daktilo vermekle Tablet vermek arasındaki o ince farkı biz hisselleştirememişiz, biz anlayamamışız çocuklara veriyoruz. Hmm. O zaman olmuyor işte. Bu çocuklar üreten tarafta olamazlar, üreten tarafa hiçbir zaman geçemezler. Evet, e, bu korona işte süreci başladığında ben dedim ki çocuklara ya benim dedim bir şeye ihtiyacım var yani evdeki çocuklara diyorum tabiiinkilere. E, benim bir oyuna ihtiyacım var dedim. Ne, o Nasıl bir oyun dediler? Ya bu, bu koronayı yenecek böyle bir e, şey yapalım, kahraman yapalım ve bununla ilgili olarak bir oyun geliştirin. Yani korona oyunu olsun adı da. Ondan sonra e, bu, bununla ilgili kodlar bulun, yazın ve şey bunu yapabilir misiniz filan. Bayağı bir uğraştılar, araştırdılar ondan sonra kodları, şeyleri falan. Ya anne dediler hani yeni sıfırdan bir oyun yazmak çok zor ama Roblox'un bir atölyesi var dediler. Roblox atölye adında bir yeri varmış. Onu buldular evet. ve orada da e, oradaki kodları kullanarak Roblox için oyun geliştirebiliyormuşsun. Ve mesela oğlum oturdu orada e, yaklaşık böyle işte 4 level'lı bir oyun geliştirdi Roblox atölyenin içinde ve onu geliştirdikten sonra da onu Roblox'a şey yapıyorsun veriyorsun yani ama eğer bu oyun çok tutulursa beğenilirse de Roblox sana bir bedel ödüyor telif hakkı gibi bir şey ödüyor yani o atölyede geliştirdiğin için. Harika. Şimdi mesela hani buradan yola çıktık sonra tabi biraz zorlandılar ettiler filan birazcık böyle yan çizdiler ama. Bir ara yani yaklaşık bir 5-6 gün bununla ilgili çok çalıştılar. yani Sürekli hatta e, şu an bulunduğum odayı böyle ARGE merkezi falan yaptılar. Böyle bilgisayarlar şeyler falan. ARGE geliştiriyoruz şimdi oyun yapacağız falan. Tabii yaşları da küçük hani onları da çok şey yapamıyorum zorlamıyorum bu konularda. Ama merak uyandırmak yani burada aslında ihtiyaç tespit etmek, o ihtiyaca cevap verecek şekilde merakı uyandırabilmek belki onları bu noktaya çekebilir diye düşünüyorum. Ne dersin? Yani Kesinlikle üretim tespit. noktasına hani çekmek için onların merakını biraz şey yapmak, harekete geçirmek, dürtüklemek, çomak sokmak. Ya Bizde şöyle oluyor ya sıfır yaşındaki bir çocuğu hayal et. Bir bebeği hayal et. O bebeğin sen bir öğrenme öğretmeni bir öğretmenin macerası yaşamıyorsun değil mi? Doğduğu anda ilk olarak bebeğin öğrenme refleksini memesini tutuyor annesinin hı. ve beslenmeye başlıyor ve beslenme ile birlikte aslında dünyayla ilişkiyi de kurdu ve ilk öğrenme deneyimini de yaşadı aslında. Hı hı. Daha sonra çocuğu hayal et, üç aylık, altı aylık çocukları hayal et. Bir şeylere sürekli dokunmak isterler. Kalkmak isterler. Sürekli bir çaba içerisindedir çocuk. Yani babası gelir, annesi gelir, etraftan birileri gelir, onlara bakar, onlardan bir mesaj almaya çalışır. Bir öğrenme açlığıyla dünyaya gelen çocuk işte bizde 0-3 yaşına kadar gidiyor. 3 yaşında çocukların geneli işte okul öncesiyle tanışıyorlar ya da bakıcıyla tanışıyorlar. Ne oluyorsa orada e, yani e, öğrenme öğretme deneyimi, yani öğreten öğrenen ilişkisine girdiği andan itibaren çocuğun o merak etme, şaşırma duygusu bir anda kendiliğinden yok yok oluyor. Yani evet. çocuklarda yaşından bir şey var ama sonra 6 yaşından sonra daha da yok oluyor bu. Yani iyice ne formal eğitime girdikten sonra ilkokul 1. ana sınıfı ya da 1. sınıf düzeyinden sonra hani artık tamamen çocuk şey oluyor, törpüleniyor bu konuda. Evet, çocuklarda bir gerçek üstücü bir ruh hali vardır. Bilirsin sen. Yani çok evet. gerçek düşünebilirler ve tasarlayabilirler. Senin dediğin gibi ilkokulda bu öğretmenlerden genelde bize şöyle bir şikayet olarak dönün. Hocam bu çocuklar hiç susmuyorlar. İlkokul birinci sınıf ya da anaokulunda. Hiç susmuyorlar, çok konuşuyorlar, çok soru soruyorlar. Liseye gideriz, lise veli toplantısına gittiğin zaman ya hiç kimse konuşmuyor. <gülüyor> bu çocuklar hiç soru sormuyorlar. Değil mi? Evet. Lisede de öğretmenler çocukların Sordukları sorulara cevap alamamaktan şikayet ederler. Ya o arada ne yapıyorsak artık çocuklara, aslında ben biraz ne yaptığımızı biliyorum da. Ne yapıyoruz? O, uzak... <gülüyor> <gülüyor> yani... Söyle, söyle. yani oradaki, e, yani çocukları un gibi eliyoruz yani, un ediyoruz yani. E, un ufak etmiş halimize, yani o çocukların bastırılmış duyguları, okulun e, cezaevine benzetmek bir metafordur ya. Yani, yani e, yani gerçekten o cezaevi içerisinde çocukları aynı o koşullarda cezaevi koşullarını yaşatıp bütün ilişki biçimlerini denetleyip bütün ilişki ve öğrenme süreçlerini kendimizin belirlediği ve yürüttüğü şekliyle karar verip çocuklara da bu, bunun, çocukların da buna uymasını bekleyen halimiz yani 4 yılda çocukları çocuk olmaktan çıkarıyor. Gerçekten çıkarıyor. Evet. Ya Maria Curie'nin bir lafı vardı. Ee, yani çocukları bu okullara göndermek yerine denize atıp boğalım daha iyi diyor. Duydun mu? Ya, lafı, ya onu duymadım da, e, ben şeyin lafı aklıma geldi. Şimdi bir sürü hani var ya zaten bilim insanların falan da okulla ilgili dertleri, handikapları. Einstein'ın da öyle. hani Edison'un da öyle. E, ama e, benim aklıma şimdi Mahatma Gandhi'nin bir sözü geldi. Mahatma Gandhi çok e, tabir böyle şey tırnak içersen çok yaramaz bir öğrenciymiş. ya yani Mahatma Gandhi'den ne yaramaz öğrenci olur diye düşünüyor insan yani. Adam oturma eylemi yapmış. İşte, e, yani, yani büyük pasifisti yani. Pasifist e, şekilde bir eylem gerçekleştirmiş adam ama okulu çok yaramazmış ve şöyle demiş yani hayatımda çıkartmak istediğim yıllar varsa eğer hani şu yılları kesip ...hayatından çıkartabilirsin e, diye bana e, izin verilse herhalde ilkokul yıllarımı çıkartırdım. E, bu kadar e, öz benliğimin zedelendiği bir dönem hayatım boyunca hiç yaşamadım. E, okul yılları benim hayatımın kabusu gibiydi. Onları tamamen çıkartıp atmak isterdim diyor bunu mahatmadan bir diyor yani... Çok enteresan ya. Hakikaten adam ben hani, bunu bilmiyordum. Harika oldum. Sakin çok güzel. şey hani pasifist bir eylem yapan bu kadar barışçıl humanist bir adamın e, şeyi bu ya. E, söylediği bir söz. E, onu duyduktan sonra çok içim acıdı. Şeyde e, Kabil yetiştirmek kitabında geçiyor. E, erkek duygusal yaşamını desteklemek adında çok güzel bir kitap. Çok beğendiğim bir kitap. Yani erkek çocukları özellikle ilkokul yıllarında ne kadar çok örseleniyorlar, ne kadar çok eziyet çekiyorlar ve eğitimden uzaklaşıyorlar. Bunu çok güzel ortaya koymuş verilerle tamam. de, bilimsel çalışmalarla da. Yani öyledir muhakkak ama kız çocuklarını da atlamayalım. Yani kız çocuklarının da ee, en çok örselendiği yerlerden bir tanesi okul ortamı. Orada toplumsal rolleri bizim kabul etmediğimiz, e, yani doğru bulmadığımız diyeyim, toplumsal rolleri, e, yani o baskıcı kültürü, annelik, annecilik oynamayı, işte e, kı, çocuğun kız olma, kadın olma halinde toplumun kültürel olarak ona yüklediği bütün değerleri de okulda öğreniyor. Evet. Yani sen kızsın, öyle oturulmaz, öyle koşulmaz. Bir de kız oluyorsun, nasıl konuşuyorsun? Kızlar böyle davranmazdı. Ee, en çok okulda maruz kalıyor kızlar. Kızları da atlamayalım. Onlar, onlar da e, bu toplumsal cinsiyet rollerinden, etiketlerden nasibini alıyor diyorsun. Erkekler de alıyor. Ama evet. e, yine hani araştırmalar şeyi gösteriyor. Kızlar e, özellikle hani bu... E, işte 7-12 yaş yani bu ergenlik öncesi okul çağı döneminde erkek çocuklarına göre daha kolay konsantre olabiliyorlar, odaklanabiliyorlar, sorumluluk alma konusunda daha istekliler erkek çocuklara göre. Erkekler hani olduğu kadarıyla hani kerhen yapalım gitsin bizden isteneni hani biraz böyle daha baştan sağmacı bir anlayışla gerçekleştirirken çünkü onların şey hedefi performans yani hani adam koşacak, oynayacak, atlayacak, zıplayacak. Yani ciddi bir performans ve güç ihtiyacı var. Kız çocukları biraz daha böyle başarı odaklı olabiliyorlarmış ve genellikle öğretmenlerin okul ortamında hani o e, uslu, e, pırıl pırıl, başarılı öğrenci modelleri de çoğunlukla kız çocukları oluyormuş. Buradan da hani kızların eğitime karşı motivasyonlarının da artması söz konusu oluyormuş diye bir tespitte bulunmuşlar. Yani büyük bir ihtimalle doğrudur. Yani karşılaştırmaları yapıldı mı bilmiyorum, çektirdin mi evet. ama sen biliyorsun doğrudur. Ya erkek çocuklarının hani daha hareketli olması, dürtü kontrolünü sağlamakta zorlanmaları öğretmenler tarafından hani onların biraz daha etiketlenmelerine neden oluyor yönünde bir yani. tespit. Uzaklarımın bulunmuşu. gerek. <gülüyor> Genelde de hani erkek çocuklarına denir ya hani işe yaramaz bu şey vesaire filan gibi. Bundan bir şey olmaz alın götürün gibi. Ee, kız çocukları bu konuda biraz daha avantajlıymış ama toplumsal cinsiyet rolleri açısından baktığımızda aslında erkekler de bu noktada ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Yani güçlü olmalısın dayatması mesela erkek çocuklarına değil mi? Ya da iyi koşmalısın iyi spor yapmalısın özellikle ilkokulda ve ergenlik çağında bunlar çok ön plana çıkıyor. Yani iyi piyano çalan bir erkek Hani arzulanır mı kızlar tarafından? Bilmiyorum hani iyi gitar çalıyorsa evet olabilir de e, sahil kenarında falan böyle iki tıngırdatsın. datsın. piyano hani çok şeye de gitmez, sahile de gitmez. E, bu noktada hani genelde hep böyle basket oynayan, işte futbolda e, takım kaptanı olan daha böyle sportmen, atletik erkekler tercih edilir. Yani bu da toplumsal anlamda aslında bir e, dayatma diyebiliriz. Ya bu aynen öyle. Bir de bu bize ait şeylermiş gibi konuşuluyor ya. 1800'lerin Viyana'sını okudum. 1800'lerin Viyana'sının, Viyana'yı biliyorsun yani kültür ve sanat şehri. 1800'lerde de öyle. Hatta Hitler kapıya dayanıyor. Tiyatro oyunları, operalar, baleler devam ediyor. Hiç haberleri yok. Yani militarizmin çok düşük seviyede yaşandığı bir yer Viyana. Hı hı. Viyana'da bu yani kadınların toplumsal yaşama katılması öyle bir kentte bile çok geç olmuş ama Ezgi. Yani özellikle kız çocukları üzerinde onların işte eğitimleri, okunmalarına destek, işte giyim kuşamları, yani yaz aylarında bile öyle bir giyiliyorlarmış. Yani böyle rahibe, ruhban sınıfından bir tanesi gibi hiçbir yerin gözükmeyecek, gözün kaşın gözükmeyecek bir halde. Ee, orada bile çok ciddi örselenmişler. Bunun örneklerini şeyde de görüyoruz yani bilim kadını, bilim e, bilim insanları arasında bilim kadının sayısı niye az diye herkes soruyor değil mi? Kadınlara böyle bir alan, mevki açılmamış ki. Yani çok evet. fazla yaratılmamış ki. Onlara başka toplumsal misyonlar yüklenmiş. Yani senin dediğinle Bu dönem bu kuşak, yani 1900'lerden sonraki kuşak için senin dediğin nispeten geçerli olabilir ama Hani daha başarılı, daha eğitime yatkın, daha bilimsel ola, kadınlar olabilir ama e, öncesi için bunu söylemek zor evet, gibi geliyor. Bana. Öncesi için zor ama ben şunu söylüyorum yeni kuşakla ilgili olarak konuşacak olursak ve belki bundan sonrasını. E, tabii bu benim öngörüm yani bir futurist fit, değilim neticede ama hani az çok böyle e, okumalardan ve nabız tutmadan vesaireden yola çıkacak olursak, ben e, gelecek yüzyılın kadın yüzyılı olacağını düşünüyorum. Yani e, sen de bir kız babasısın. <gülüyor> e, ben o yüzyıla oyun... denk getirdim. Sen o yüzyıla denk getirdin. <gülüyor> hani kızı yaptın. Bak bende üç tane erkek var. <gülüyor> Şimdi e, sorular da geliyor bir taraftan da. Çok sevdiğim bir e, anekdotu anlatacağım. Çocuklarla e, Elif, sevgili bu anneyle Elif Doğan'la yaptığımız yayında da bunu anlatmıştım. E, çünkü ben hani bu kuşağın böyle mantığını güzel ortaya koyduğunu düşünüyorum. E, böyle şeyi konuşuyoruz çocuklarla beraber. E, hani yazın çalışın ne zaman çalışacaksınız filan. Bu arada Osman'da böyle bir Duraksama oldu ya da benim yayınlama ilgili bilmiyorum Osmanlı galiba onu tekrar yayına davet edeceğim şimdi evet. Sen bir gittin geldin. Evet. <gülüyor> Çok heyecanlandın kızların gelecekteki başarısını duyunca anladım <gülüyor> kadarıyla. Şimdi tabii ister Gelecek istemez... Gelecek olacak mı? Ge olacak olacak. Şimdi ister istemez şey bizdeki o toplumsal içselleştirdiğimiz değerler var ya hani ne kadar her ne kadar şeyiz de desek ya biz toplumsal cinsiyet eşitliğini savunuyoruz da desek bazen böyle o içeriden biriken şeyler gaz gibi çıkıveriyor. Kontrol edemiyorsun yani. Tavunuyor ee, olmak da güzel. Evet <gülüyor> ama bak yine neticede bak sanmıyorum. yok neticede neticede bak ben bunu yap başardığıma inanıyorum. Söyleyeceğim son kertede. Çocuklara dedik işte yazın çalışacaksınız işte 6. sınıftan 7. sınıfa geçerken yazın işte sizi esnafın yanına vereceğiz. Kiminiz ezdacıya kiminiz kuaföre berbere falan böyle öyle bir planımız var bu arada gerçekten hani 7. sınıfın yazında çalışmaya başlamalarını istiyoruz özellikle de mahalle esnafının yanında çalışsınlar istiyoruz. Evet. ondan sonra onlar da başladılar işte ya çocuklar çalıştıramaz 18 yaşına kadar çocukturlar çocuk hakları diye bir şey var. Bunu bilmiyor musunuz? Siz nasıl çalıştırırsınız bize? Sonra ben de dedim ki yani tamam çocuk haklarını yemeyeceğiz zaten yani, haklarınızın ihlal edileceği bir ortam olmayacak ama yani dedim siz erkeksiniz yarın bir gün ev geçindireceksiniz dedim. Ve bunu dedikten sonra da böyle başından aşağı kaynar sular indi. Yani dedim yani bunu sen diyemezsin, on kusurlu sözden birini nasıl söyledin, Ezgi bunu sen yapamazsın dedim. Ve oğlum direkt şunu yapıştırdı. Cinsiyetçi cinsiyetçi konuşmana gerek yok. Ev geçindirmek derken neyi kastediyorsun? Belki ben evimde oturacağım, çocuk bakacağım. Karım evi geçindirecek yani nereden çıkartıyorsun şimdi ev geçindirme mevzusunu dedi. Ben böyle zaten hani o anda söylediğim lafın çok e, benim değerlerime uygun bir laf olmadığını fark etmişken oğlumdan tokat gibi bu sözü yedim ve ne, ne diyeceğimi bilemedim. Haklısın dedim. Evet yani sizin tercihiniz, sizin seçiminiz. Tabii ki yani sen e, evde kalıp çocuğunla ilgilenmeyi seçebilirsin. Eşin çalışmayı seçebilir. Bu sizin hayatınız. Ben öylesine söyledim falan artık böyle toparladım ama o an bittiğim andı. Ee, tabii bilmiyorum Oğlum, hocam yine yani de yerleştirmiş, yerleştirmiş miyiz? Ama bilmiyorum bak yine de yerleştirmiş miyiz yani çocuklar çocuklara <gülüyor> toplumsal cinsiyet olmuş bence. Bence efsane evet. bir cevap olmuştu. Evet, evet. Ee, ama gerçekten bu yeni nesrin kafası böyle çalışıyor ya. Hani ben çoğunlukla görüyorum çocuklarda. Acayip, acayip çalışıyor kafaları bu konuda. Hayat konusunda yani. Bir kere e, düzenli iş, bizim gibi böyle sabah 8, akşam e, 5 gidip gelecekleri bir iş istemiyorlar. Öyle bir iş hayal etmiyorlar. Diye Öyle bir işin Öyle bir işi kimseye tavsiye etmiyoruz zaten. Hani Dünyanın da gittiği yer, bence insanlar hani çalışma tempolarını, çalışma biçimlerini kendisi ayarlayabilmeli. Ee, dünyanın da gittiği yer biraz orası ama belli meslekler var, elzem meslekler. İşte, yani doktorlukta ben 8-5 çalışmayacağım diyemezsin. Yani evet. işte, sağlık çok önemli bir sektör. Güvenlik e, sektörü yine öyle. E, öğretmenlik e, nispeten esnetilebilir bir meslek gibi duruyor ama yine varlığını yani ileride mesela geleceğin mesleklerini konuşuyoruz ya, geleceğin mesleklerinde mesela garanti yok olmayacak meslekler var. Bunlar öğretmenlik mesela değil mi? Sağlık sektörü, doktorluk, güvenlik meselesi. Ulus devletler var olduğu sürece, dünyalar var olduğu sürece güvenlik açığı, ihtiyacı her zaman olacak. Belli meslekler var, belli meslekler de var. Bunlar da daha esnek çalışma modellerini ve daha yaratıcılığa ihtiyaç duyan duyulan meslekler olacak. Örneğin yazılım sektöründen bahsedebiliriz. Yine veri analistliğinden bahsedebiliriz. Yani dünyada artık her şey veri aslında bir madenciliğe döndü böyle. Hı hı. Veri, veri olmadan bir şeyi tartışmak, konuşmak artık bana şey geliyor hani çok sığ kalıyor gibi hani değerlendirmeler çok Sık kalıyor gibi. Evet. Bir şey hayal onu, ediyorsan... Onu Melik evet. Gökçek onu, çok güzel yapardı. Her şeyi verilerle konuşurdu ama <gülüyor> o konudaki... Verileri çarpıtıp <gülüyor> konuşulurdu. <gülüyor> İdolümüz Melik Gökçek'ti ya. Adamın her konuda bir verisi vardı yani elinde. <gülüyor> bir de geçen bir kitap okudum Ezgi. Pür Dükkat diye. mü okudum mu bilmiyorum. Evet, evet. Orada da şeyden bahsediyordu. Belli figürlerden bahsediliyor. İçinde işte Bill Gates de geçiyor. Jung da geçiyor. Carl Jung'dan da bahsediyor. Orada da ciddi bir teknoloji diyetine gitmekten yani teknolojiden ciddi anlamda uzaklaşmaktan derinlemesine çalışmak istiyorsanız ve gerçekten bilimsel anlamda bir şey üretmek istiyorsanız, ortaya bir şey koymak istiyorsanız ciddi anlamda bu teknolojiden uzak kalmak ııı dikkatli çalışma ortamını yaratabilmek, o koşulları sağlayabilmek geliyor. Hani Jung da bu ünlü psikolog, psikiyatr Jung da mesela şey yapıyormuş, dersleri, üniversitedeki derslerini birinci döneme sıkıştırıyormuş. Birinci dönemde bütün derslerini veriyormuş. İkinci dönemi gidip bir dağ başında bağ evinde, dağ evinde neresiyse işte orası. Orada kapanıp dört ay beş ay boyunca sürekli uzmanlaşacak konu üzerine çalışıyormuş. Yani bu da çok dikkatimi çekmişti. Hani bu dönemlerde, bugünlerde teknolojiden kopabilmek adına kitabı da tavsiye ederim. İçinde de ciddi veriler de var, araştırmalar evet. da var. O Ama biraz zor var. bugünlerde teknolojiden kopmak herhalde. Yani bütün sosyalizasyonumuzu teknoloji aracılığıyla sağlıyoruz. Zadece zaten kopalım değil kopalım demiyorum zaten. Dedim ya hani biz bu çocukları zaten bu ekrandan uzak tutma şansımız yok. Ama üreten tarafta mı olacaklar, tüketen tarafta mı olacaklar, bu belirleyici. Bir ikincisi bir de alternatifleri de, şu... de sunmak gerekiyor. Bu arada süremiz Tabii. 23 saniye kalmış, ben tekrar açacağım. Ondan sonra da hani böyle bir toparlarız, çok da keyifli gidiyor ama ee, sorular da gelmişti. Şunu sorayım, Minecraft e, kaç yaşında? Minecraft oynamayı öneriyorsunuz diye bir soru gelmiş. Sevgili Müjde'den gelmiş. Kırşehir sesini nerede olsam tanırım.